şu soruyu kimse sormuyor. Otizm diye bir şey hala niye var? Otizmli çocuğa sahip olmak demek sürekli belirsizlik yönetiyorsunuz demek. Ben de onun gibi bir hastalık değil, bir durum, farklı olma durumu diyorum. Biliyorum, biliyorum diyor ama bilmiyor. Sınıfınızda bir normal dışı çocuk bulunması ne büyük bir nimet farkında mısınız? <gülüyor> Homo sapiens niye bitsin ki dedik. Sizinkileri <gülüyor> takip ederken şöyle insanın en büyük özelliği adapte olabilmesi. Evet. Eee e o oldu. zaman niye bitti? Hayatlarımız durdu. Hayatlarımızı tamamen değiştirdik. Adapte ettik. Yani evimizin dekorasyonundan giydiğimiz ayakkabıya kadar. Biz ne kadar bu alanla ilgilenirsek ve insanlara bu alanın değişik şekilde bakıldığında nasıl bu iletişim kurabileceklerini gösterebilirsek bir defa o çaresizlik hissi yok oluyor ortadan. Sevgili AçıkBeyin dostlarım merhabalar. Uzunca bir süredir biraz ara verdiğimiz Neden programına bir tık farklı formatta çok güzel misafirlerimizle yeniden başlıyoruz. Bugün tekrar neden başlığı altında sizle beraber olmak çok güzel. Bugün efendim çok önemli bir misafirimiz var. Kalktılar, Açık AçıkBeyin stüdyolarına geldiler, lütfettiler. Bizimle beraber masanın başına oturdular. İstanbul Otizm Derneği'nin yöneticileriyle beraberiz. Kendilerini, gönüllerini bu işe adamış. Otizmli çocuklarımızın, otizmli insanlarımızın toplumla beraber daha güzel yaşaması için ellerinden geleni yapmaya gayret etmiş, bu yola baş koymuş insanlar. Böyle bir konuya adanmış dava insanlarla buluşmak biliyorsunuz bizim çok hoşumuza gidiyor. Dolayısıyla bugün de gerçekten çok hoş, çok tatlış bir buluşma yapacağız ve biraz otizm üzerine sohbet edeceğiz. Ben bir nörobilimci olarak yine buradayım. Nörobilimci şapkamı giydim. Aynı zamanda... Açık Bey'nin ev sahibi olarak da efendim hepinize hoş geldiniz diyorum evet, sırayla. Hoş bulduk, sağ olun. Bir öncelikle bizim kanalın takipçileri için sizleri bir tanısak Sevgili başkanından başlayalım efendim. Tamam sağ olun. İsmim Esra Haşeme. Neler söylemek gerekir? Valla dernek başkanısınız şu anda. Dernek 2018 sonunda kurduk, ufak bir dernek. Otizmle ilgili çocuklarla değil ama onlara hizmet veren yan alanlarla, öğretmenlerle, eğitimcilerle, sağlıkçılarla çalışıyoruz daha çok Hı -hı. ve güçlendirme çalışmaları yapıyoruz. Çok güzel. Siz tamam. Saadet Dinç ben. Derneğe esra sayesinde üye oldum. Benim de otizmini bir oğlum var. Sesimizi duyurabilmek çok hoş olurdu. Çocuklarımıza faydamız olurdu çünkü. Biz de o yüzden buradayız. Harikasınız, vallahi yaptınız. Biz de inşallah buna vesile alırız. Siz de de, de, de de Ben de Figen Akan. Başkan Yardımcısıyım, aynı zamanda Kadıköy Kent Konseyi Engelli Meclisi'nin kurucu başkanıyım. Ben de Esra sayesinde derneğe katıldım çünkü bana çok ilginç gelmişti bakış açısı. Önce dernekleri bir güçlendirelim diyordu, sonra aileleri bir güçlendirelim diyordu. Onun için burada hep beraberiz. Valla harikasınız, bu işe baş koymuş derken boşa söylememişim yani. Peki amacını, derneğin amacını şöyle hani bir bir iki cümlede özetlesek, niye kurdu? Biz bana şöyle bir şey sorarlardı gençken, bir şey yaparken bir büyüğüm vardı. Yavrum bu işi yapmasan dünyadan ne eksidir diye sorardı yani böyle bir motivasyon. Sizce mesela e, hakikaten doldurduğu boşluk nedir? Amacını bir kısaca paylaşır mısınız bizden? Tabii. Otizmli çocuğa sahip olmak demek sürekli belirsizlik yönetiyorsunuz demek. Evet. Ve bunu dışarıdan almış olduğunuz kaynaklarla her zaman için yapamıyorsunuz. Yani bir defa çok pahalı bir şey eğitim almak, başka hizmetleri almak. Siz kendiniz güçlenmek durumundasınız. siz. Otizmli bireyle e, iletişim kurmak durumundasınız ve bilmediğiniz bir alandasınız. Yani ben onun gibi görmüyorum, duymuyorum, hissetmiyorum. Ve onunla iletişim de kuramıyorum birçok zaman. Bu ebeveynleri ve onların yanındaki, yakındaki insanları bazen paniğe düşürüyor. Biz ne kadar bu alanla ilgilenirsek ve insanlara bu alanın... Değişik şekilde bakıldığında nasıl bu iletişim kurabileceklerini gösterebilirsek bir defa o çaresizlik hissi yok oluyor ortadan. Evet. Çünkü bugün Gölge abim var, yarın Gölge abi gidiyor, öbür gün para bitiyor. Ama ben bu insanla ömrümün sonuna kadar beraberim. Evet. Bizim istemiş olduğumuz e, güçlendirmek ve her alandaki, hastaneye gittiğinde de oradaki doktor, hemşire, hasta bakıcı panik olmasın. Öğretmen de panik olmasın. Yani aslında Aa, farkındalık temelli bir çalışma. Farkındalık ve var yani... Aksiyon alabilelim, biz kurbanlık koyun olmayalım. Bir şeylere böyle el açıp ne olursun bana bunu ver demeyelim. aksiyon almaya başlayalım artık. Bu amaçla kuruldu. Ya ben bu işte nörobilimle senelerdir ilgilenince mecbur hani bu işte arada bir gündemimize giriyor. Benim uzmanlığım değil tabii nöropatolojiler ama sık sık okuyoruz falan. Temel düzeyde bildiğimi de zannediyordum. Yani ta ki bir gün bir VR gözlüğüyle bir otistik insanın dünyayı nasıl gördüğüne dair bir simülasyon izledim. Korkunçtu gerçekten yani hiçbir şey anlamadım o zaman fark ettim. Bu arada hani VR'da ne kadar anlayabilirsiniz? Sonuçta normal bir zihne, tırnak içinde, normal dışı bir zihin durumunu deneyimletmek için yapılmış. Aslında karikatür gibi bir şey ama o etraftaki seslerin abartısı, odağın daralması, başka hiçbir şeyi görememe, panik hali, kalbin ağzında atması falan çok güzel hissediyorsunuz. Ve o zaman karar verdim ki bu iş teorik bilgiyle falan bağlantılı bir şey değil. Teorik bilgi yardımcı oluyor ama orada yaşanan şey bambaşka. Mesela o simülasyon beni çok değiştirmişti. Ondan sonra biraz üzerinde bayağı bir okumuştum falan. Peki size şeyi sorayım. Bir de alan da böyle otizmlilerle ilgilenen insanlar, aileler, işte doktorlar, sağlık çalışanları falan ilgileniyorsunuz. Farkındalık düzeyine bir birle on arasında puan verseniz kaç verirsiniz? Yani? Sıfır. Sıfır. Sıfır, değil mi? Ya yani ben de öyle tahmin ediyordum ama hani bu acı gerçek. Çünkü de şöyle e, öğretmeniyle konuşuyorum. Ee, bahsediyorum işte Atilla'da Asperger sendromu var biliyorum diyor sonra da hasta çocuklarla farklı çocuklara farklı davranıyoruz diyor ben de onun gibi bir hastalık değil bir durum farklı olma durumu diyorum biliyorum biliyorum diyor ama bilmiyor yani bunu, bunu mesela çok biliyorum çok deniyor buna ama gerçekten kimse ben şöyle söyleyeceğim aslında benim farkındalığım bile her gün artıyor yani Storytel diyeceğim. Reklama giriyor mu acaba? Ee, o da bilmiyorum. Storytel zaten bizim sponsorlarımız onu arasında. Bayılıyorum da işin açıkçası. Yolda kitap okumaya filan dinlemeye filan. E, metroya bindim. Metro her yerden gürültülü. O kadar ki sonuna kadar açtım. Yine de sesi duyamıyorum. İşte o zaman neden oğlumun gerçekten metroda başka yerleri severken metroda rahatsız olduğunu ucundan kıyısından fark ettim. Bu daha yeni yaşanan bir şey. Yani bizlerin de farkındalığı. O kadar değişik bir durum ki ancak çok hassas olduğumuz için her seferinde bir adım daha atarak anlayabiliyoruz. Ve şimdi bir de böyle tırnak içinde kendimizin normlara yakın ya da normal hissettiğimizde herkes böyleymiş gibi de geliyor. Dünyaya öyle de bakıyorsunuz. Yani sadece bir otizm gibi majör farklılık gösteren bir durum değil. Normal zihinsel dalgalanmaları bile çoğu zaman anlayamıyoruz. Üzgün insanı bile anlayamıyoruz ki çoğu zaman biz keyfimiz yerinde olduğunda. Dolayısıyla zorlu bir iş. Peki açık beyin olarak... Biz biliyorsunuz yani böyle işte nörobilim herkes sevsin, işte bu özellikle evrim ve evrimsel biyoloji hak ettiği yeri bulsun diye senelerdir konuşuyoruz. Biraz göbeğimiz çatlıyor diyeceğim ama hiç hikayet değil. Çok hoşumuza gidiyor. Zor bir konu yani hep şey söyleyeyim, lisede güzel biyoloji anlatsalardı bize ihtiyaç olmayacaktı muhtemelen ama anlatmıyorlar ne yapalım biz onu konuşuyoruz. Siz mesela buraya geldiğinize göre, tanıştığımıza göre galiba bizim hikayelerle ilgili böyle evet, takip doğru. ettiğiniz bir şeyler var. <gülüyor> evet. Sonuçta biz otizm, özel çalışma yapmıyoruz. Nereden buldunuz bize onu bir söylesenize. Öncelikle yani Baran'ın durumu dolayısıyla ben 3-4 seneden beri sürekli böyle nöroloji, bunlarla ilgili kitaplar okuyorum, anlamaya çalışıyorum ve çok büyüleyici buldum aynı zamanda. Yani. En kıymetli olan şeyin buradaymış. Hani e, ve ben yeterince kullanım kılavuzu falan da yok ki hani nasıl kullanacağımı bileyim ama bazı şeylere dikkat etmeye başladım. Vallahi ben de anlattıkça dikkat etmeye başladım. Yani <gülüyor> o yani bilseniz de çok fark etmiyor. Hayatta gerçekten bilinçli yaşama evet. zor bir şey. Yani. Evet ama şöyle bir şey var. Şimdi biz birazcık ıı, otizmle ilgili Birçok konu konuşuluyor bununla ilgili çok önce çalışan dernekler var ve hepimiz hani buna müteşekkiriz de bir otizm meclisi var vesaire ama daha değişik bir perspektiften yaklaşmak istiyoruz. Çünkü her zaman için işte eksiklik, engellilik, bozukluk. bozukluk, sizin bir programınızda şunu duydum ve bu beni çok mutlu etti aslında başka bir şeyle ilgili konuşuyordunuz zannedersem neden bir işler yapıyoruz hani ölümlü olmasak zaten hiçbir şekilde bir şey yapmazdık vesaire orada zannedersem geçiyordu. Nöro gelişimsel çeşitlilik dediniz oradan. Evet. Ve nöro gelişimsel hala en bilinçli kullanan bile nöro gelişimsel bozukluk diyor. Halbuki bu bir çeşitlilik. Şimdi biz de hani evrimle ilgili de birçok şey seyrediyoruz, okuyoruz. Çünkü hayatımıza da bir anlam katmak istiyoruz. O kadar zor bir şeyle ilgileniyoruz ve uğraşıyoruz ki. Ve hayatlarımız durdu. Hayatlarımızı tamamen değiştirdik, adapte ettik. Yani evimizin dekorasyonundan giydiğimiz ayakkabıya kadar... Çünkü arkadaş bir şeyden böyle bir paniğe kapılıp depar attığında bir kere otoparka gitti, ben de açılır kapanır kapıdan düştüm, tutun şu çocuğu dedim ezilmesin diye. Her şeyimizi değiştirdik. Bunun bir anlamının olması lazım. Bu anlamda belki hani evrimsel olarak birazcık da hani teknolojiyle de ilgileniyoruz. Şimdi diyorlar ki toplum 5.0. Toplum 5.0'da işte giyilebilir teknolojiler var, humanoidler olacak, işte homo sapiensin evrimi artık bitti. Bundan sonra nereye gideceğiz, makine yaşayacak mıyız tamamen? Şunu sorduk biz kendi kendimize, acaba? Bitti mi? Bitti mi? bitti mi? Homo sapiens niye bitsin ki dedik. Sizinkileri <gülüyor> takip ederken şöyle, yani sizin yayınlarınız ve diğer yayınlar şöyle, insanın en büyük özelliği adapte olabilmesi. Evet. Eee? En kuvvet tarafımız. E o oldu. zaman niye bitti? Yani, yani işte şöyle şimdi de kendi yarattığına niye adapte olmasın ve burada bildiğimiz evrimleşme sürecini niye sapma yaşamasın? Yaşıyor zaten. Okullarımızda biyoloji nosyonu falan çok güzel verilmediği için maalesef bu geniş zamana yayılan biyolojik değişimin mekanizmasını anlamakta zorlanıyoruz. Evrim çoğumuz için hani anne karnından işte 40 50 yaşına gelene kadar hayatta yaşadığımız değişim anlamına bile gelebiliyor ama bunun adı gelişim, bu evrim değil. Evrim nesiller boyunca ve milyon seneler mertemesinde oluşan biyolar. Şimdi bir canlının evrimsel olarak herhangi bir değişim dönüşüm geçirebilmesi için çevresindeki koşulların onu belli bir istikrar içerisinde atıyorum 500 bin sene sıkıştırması lazım. Şimdi biz 10 sene önce konum göndererek buluşmak ne demek bilmiyorduk. Yani böyle bir teknoloji yoktu. Şimdi konum göndermeden buluşamıyoruz. Böyle hepimizin Adeta tabi yol bulma yeteneği sakatlandı yani ve bambaşka bir beyin devresi yaşamak zorunda kaldık 10 sene. Ben hep söylüyorum işte benim 22 yaşındaki büyük kızım 16 yaşındaki küçük kızım için diyor ki ben bu yeni nesli anlamıyorum. Ya aralarında 6 sene var. Şimdi 5 de 6 senede dünya bu kadar değişirken hatta 2 yıl sonra teknolojide ne olacağını kimsenin ön göremediği bir dünyada biyolojik olarak evrenemezsiniz. Şunu yapıyorsunuz. Devamlı açlığınız, isteğiniz, kendi zihinsel standartlarınız ya da arzularınız doğrultusunda bir takım teknolojiler üretiyorsunuz. Oyuncaklar yapıyorsunuz kendinize. Bugün insan durumu bu. Sonra oyuncaklar bir süre bizi meşgul ediyor ama bakıyoruz bu meşguliyet azından bizi hasta ediyor. Hemen değiştiriyoruz. Şimdi cep telefonları boyun fıtığı yapıyormuş onu anladık. İşte pandemi geldi oturmaktan herkes şişti falan filan. Bunlar yavaş yavaş, yavaş yavaş değil çok hızlı bir biçimde yerini başka bir şeylere bırakıyor. Şimdi ne oluyor bu durumda? Homo sapiens evrimi bitti mi? Aslında acı cevabı şu, bu kadar hızlı teknoloji üretir hale geldiğimiz için son 100 senedir, kendi ürettiğimiz teknolojiye adapte olamadığımız için vücudumuzu değiştirmeye kalktık. Evet. Ve şimdi işte bu insan sonrası dönem dediğimiz bir döneme, dönem bize göz kırpıyor. Ve biz vücudumuza bir şeyler eklemeye, biyolojik parçaları biyonik ya da dijital parçalarla değiştirmeye başladığımızda Artık o canlıya homo sapiens ya da insan diyemeyeceğiz. O canlı başka bir canlı olacak. Ve dolayısıyla insan türünün belki de son nesilleriyiz. Yani eğer böyle gidecek olursa Allah bir elem keder, büyük bir ekonomik kriz, bir enerji çöküşü vermezse <gülüyor> bu iş böyle gidecek gibi gözüküyor. O yüzden biyolojik evrimimizden çok hızlı bir kültürel evrimimiz var. Ama yani bu güzel de olabilirdi. Ne zaman güzel olurdu? Biz ya aga bu insan nedir? nasıl bir varlıktır diye zamanında sormayı öğrenseydik, teknolojimizi ona göre yapsaydık, hayatımızı daha iyi yapmak için teknoloji geliştirecektik. Ama şimdi daha hızlı olmak, daha çok <gülüyor> üretmek, <gülüyor> efendim daha böyle anlık sonuç almak, daha çok seçenek üretmek, daha çok eğlenmek için yapıyoruz da bizim ihtiyacımız bu değil. Evet, efendim. onu diyecektim. Yani teknoloji, siz demin söylediniz insanın ihtiyacına göre gelişmiyor ki. O dayatılan bir evet. şey. Ben bunu hep konuşuyorum. Çünkü eğer öyle olsaydı biz ona yetişmek için yarışa girmezdik. Yani evet. ben e, şöyle diyorum, bir teknoloji hayat bana böyle pazarlanıyor, hayatımı rahatlatmak için diye pazarlanıyor. Ama ben onu öğrenebilmek için, onun hızına yetişebilmek için bir beynimi de vücudumu da koşturuyorum anlam. E, tabii hepinizde şimdi bir tane soru sorayım. Mesela teknoloji ilk yılların sonunda bilgisayarlar çıkarken ne diye çıktı? Bize zaman kazandıracak. Evet. Şu her yer bilgisayar? Zaman kazanan var mı? Yani her şeye vaktim yetiyor ya Rabbi oh ne güzelim yok öyle bir şey yani hiçbir şeye yetişemez oldum. Çünkü vakti dolduracak oyuncaklar gereksiz oyuncakların sayısı arttı. Şu anda mesela benim babam çok sonradan geçti dijital teknoloji kullanmaya hala bildiğim kadarıyla aynı haberleri günde ayrı altı haber uygulamasından okuyor. Evet. E ne gerek var. Eskiden bir tane TRT vardı, seyrediyorduk, gene haber evet. alıyorduk. <gülüyor> Ama şimdi böyle daha çok tatmin oluyorum. Yani bir sahte bir tatmin var orada. Ah, ne kadar çok gibi. bilgi. Var. Aynı bilgiyi temcit pilavı gibi tekrar tekrar okuyoruz aslında. Dolayısıyla yani hayatımızı samanla dolduran, bir dolgu maddesiyle dolduran ve maalesef kalitesini düşüren bir şey var. Bir de bunun içerisinde esas size bence bakanın önemli kısmı insan nedir sorusunu sormamız gittikçe zorlaşıyor, imkansızlaşıyor. Çünkü kendi işimizde ve teknolojimizde o kadar meşgul bir hale geliyoruz ki kafayı kaldırıp ya abi bir dakika biz ne yapıyoruz, bu durum nedir? Yani tabiat nasıl işliyor, biz ne yapıyoruz sorusunu hiç soramıyoruz. O izlediğiniz programda ve benzer birçok programda ben otizm spektrum bozuklukları denen o durumlarla ilgili yahut genel olarak nöropatolojik ya da psikopatolojik rahatsızlık durumları ile ilgili konuşurken hep nöroçeşitlikten hep bahsettim. Çünkü 100 senedir fix olarak benim bildiğim kadarıyla son işte o ulus devletler modasından bu tarafa doğru. Bizim dünyada gelişmiş ülkelerin bir ana ilkesi var. Her şey bir norma oturacak, her şey bir kalıba girecek, her şey bir tek tip ideale doğru gidecek falan. Çalışmıyor yani belli ki o zaman çalışıyordu belki biraz ama şimdi çalışmıyor. İşte Hitler bunun en uç noktasıdır biliyorsunuz. Alman ırkını ağrı ileştirecekti. Kendisine bile benzemeyen bir Alman ırkı için adam aslında hayatını feda etti. Bu kadar sapkında bir düşünce, evet. onu bir obsesyon şeklinde ele almış gibi gözüküyor. Ama aynı şeyi biz bugün de yaşıyoruz. Eğitimde, sizin uğraştığınız alanda, sınıfa bir tane diyelim otizm tanısı almış bir çocuk geliyor. Öbür anne babalar panik. Bir tane de otistik çocuk gelmiş benim çocuğum ne yapacak? Soru şu aslında. Çok basit bir soru. Bu haricim, yani böyle bir konuyla ilgilenen bir ekip olarak bu soruyla masaya geldiğiniz için de size özellikle teşekkür ediyorum. Çünkü... Şu soruyu kimse sormuyor. Otizm diye bir şey hala niye var? Mesela şizofreni diye bir şey hala niye var? Bu da bir soru. Madem evrim işe yaramayanı eliyor, kötü olanı eliyor, hı hı. doğal seçilim diye bir şey var da bu zamana kadar niye? Hem de gittikçe artan oranlarla. Demin sohbetimizde siz artan oranlardan bahsetmiştiniz mesela. Neden var? Çünkü biz tek tip olduğu zaman dünyadan silinecek bir canlıyız. Bizi farklı yapan, güçlü yapan şey Hepimiz şu masadaki dört kişinin birbirinden çok farklı yeteneklere ve bakış açılara sahip olması. Biz beraber hareket ettiğimizde birden ve dörtten çok daha fazla bir şey olabiliyoruz. Bir ortaklaşa bir soruna eğildiğimizde, işte eskiler buna himmet etmeklerle birleşip bir şey yapıyorsunuz. Ve o zaman inanılmaz yani insanüstü işler elde edebiliyoruz. Ve tarih boyunca hep bunu yapmışız. Şimdi farklı olan herkesin norma çekmeye çalışan, bir eğitim mantığı var, bir sosyal mantık var. Şimdi o anne baba da haklı yazık. Bilmiyor ki ne yapacağını. Mesela otizm denen şeyin ne olduğunu bilmiyor. Otizm, valla ben size söyleyeyim benim açımdan bilimin en büyük yardımcısı. O Asperger'ler, o işlevsel otizmler olmasaydı bugün ne bu Nobel ödülü verdiğimiz işler, ne kuantum fizikleri, ne o biyolojideki keşifler hiçbir olmayacaktı. Niye? Olabilir. Ben mesela muhtemelen otizmden nasibim az. Uzun süre laboratuvarda oturamıyorum. Yani uzun süre bir şeye konsantre alamıyorum. Kafa dağınık. Ama siz biliyorsunuz mesela otizmin özellikle işlevsel tarafı kitlen de mi kalıyor bir şeye. Rutinler, ritüeller onlar için çok önemli olduğu için tekrarlı işleri yapmaya bayılıyorlar. E, herkes benim gibi olsa vallahi ampulü keşfedemezdik biz. Olmazdı yani. <gülüyor> Doğru. İşte iyi ki arada onlar da var. Mesela o anne babalara. Benim söylemek istediğim bir şey daha var. Ben aldığım sözü gidiyorum benim ama bu konuyu çok gerçekten hani içimden önemsiyorum. Çünkü benim çocuklarım da okula giderken benzer bir şey yaşadılar. Ben öbür velilere, mesela benim çocuklarım otizm tanısı almadı ama öbür velilerin hepsine dedim ki sınıfınızda bir normal dışı çocuk bulunması ne büyük bir nimet farkında mısınız? Yani insan çeşitliliğine karşı senin çocuğunun sosyal olarak pozisyon alma yeteneğini bundan iyi geliştirebileceği bir fırsat yok. Yani senden farklı davranan bir insana ne yapacağını bilmiyorsan sen aslında sakat bir bireysin. Hı hı. Yani çok ciddi bir engellilik demek bu. Senden başka birine nasıl davranacağını bilmiyorsun. Ama şimdi herkes matematikten bilmem ne alsın, coğrafyadan bilmem ne alsın, herkes put gibi otursun, IQ'su yakın olsun, oh ne güzel sabahlar olmasın. Böyle bir dünya yok halbuki. Ve benim eğitimde bir sürü sinirlendiğim şey var ama bugünkü konu itibariyle bu farklılığa tahammülsüzlük çok eskiden gelen ve artık Değişmesi gereken hı hı. mesela mesele. İşte evrimi inşallah anlarsak, siz de böyle bu konuyu merak ettiğinize göre reytingi yükselmiş demektir bu işin. İyi bir şey bu. Ne kadar çok anlarsak o kadar çok içselleştireceğiz gibi geliyor bu konuya. Yani. Özellikle buradan yakaladığınız için çok teşekkür ediyorum size. Aslında bizim söylediklerimiz de buydu. Üniversitelerde konuşmaya gidiyorduk. Benim ilk söylediğim şuydu. Ayağınıza sağlık ama geldiğiniz için size teşekkür etmeyeceğim. Çünkü otizmli bireylerle iletişim kurmaya çalıştığınızda ve bir yanlışlıkla başarırsanız aslında kendiniz için çok iyi bir şey yapmış Kesinlikle. olacaksınız. İletişiminizi çok iyi geliştireceksiniz. Diğer yandan bir üniversiteyle çok ciddi bir şekilde otizm dostu şehir için çalışıyorduk. Yani nasıl olmalıdır falan diyerken epeyce bir çalıştıktan sonra şöyle dedik. Ya i̇nsan dostu şehir bu. Çıkan şeyler oydu. İnsan dostu şehirdi. Ve biz e, dernek olarak şunu söylüyoruz hep. Hep beraber yaşamak. Birlikte yaşamak. İşte siz demin söylediniz ya, hani dayatmalar, bir kalıba sokmalar. Bir takım teoriler, bir takım ideolojiler geliyor. O bir normları var, o normal normları. Oraya sıkıştırmaya çalışıyoruz. Herkesi. Yani aslında bizim bir derdimiz var ama bütün toplumların, insanların bir derdi var. Artık o şeyden bir kalıplardan çıkılması lazım. Hep beraber birlikte olmanın. Ben, ben sizin acınızla ilgili, yani bu, bu zorluğunuzla ilgili aslında bir şey söylemek isterim. Şimdi insan zihninin temel yapısal çalışma yazılımında diyeyim, bir şeyleri kategorize edip etiketleyip geçmek ayrılmaz bir parça. Şimdi siz bu konunun derdini taşıyan insanlar olarak otizm ve benzeri konularda çözünürlüğünüz yüksek. Ama atıyorum politik bir konuda, ekonomik bir konuda, bir başka konuda, bilimsel bir konuda size sorsam sizin de etiketleriniz var. Şimdi herkesin, mesela bu konuyu dert etmemiş insanların kafasında da sizin hassas olduğunuz konuya dair çok kaba etiketler var. Hı hı. Şimdi sivil toplum kuruluşlarıyla biz böyle masaya oturmayı, birlikte tanışıp görüşmeyi çok arzu ediyoruz. Şunun için özellikle. Bizim çenemiz çok çalışıyor ya, çok anlatıyoruz ya. Bu vesileyle insanlara bu fikirleri ne kadar çok duyurabilirsek ve ne kadar çok bizim bunlar üzerine olan konuşma ve bilgi alışverişimizin bize faydalı olduğunu dışarı gösterebilirsek... O zaman insanlar diyorlar ki de bir dakika bunda bir şey var. Ya ben bu konuya bir eğilmeliyim. Buna bu açıdan bakmalıyım. Biz genellikle maalesef şöyle bir dirençle hep karşılaştık. Ben de gençlik döneminde çeşitli gruplarla böyle çeşitli işler yapmaya çalıştım. Biraz oralardan da ufak tefek nasıl diyelim, Sivil harekat tecrübem var. Birazcık insanlarla bir şeyler yapmak. Ne zaman ki biri yanlış yapıyor deseniz hemen düşman ve muhalefet oluşturuyorsunuz. Ne zaman ki bir yanlış ortaya koyarsanız ama insanlara biz burada çok eğleniyoruz, sular çok güzel, sen de gelsene dediğin zaman herkes ne oluyor diye geliyor mesela. Şimdi bu dili biz çok özenle kurgulamaya çalışıyoruz. Burada sizin yaptığınız işle ilgili de sizin peşinde olduğunuz amaçla ilgili bunu bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Mesela şunu daha çok göstermeyi, sizin de vesilenizle bunlarla tanışıp daha çok topluma lanse edebilmeyi çok isterim. Mesela gerçekten tırnak içinde normal, gayet işte hiçbir tanı almamış, IQ'su yerli yerinde, sosyal empatisi bilmemle çalışan 2-3 tane çocuğun okulda bayağı otizm tanısı almış, belli böyle kayıtlı arkadaşlarıyla lay laylom çok güzel vakit geçirdiği, okul vaktiyle de kalmayıp hafta sonu buluştuğu, akşamları da pasta keştiği, yediği oynadığı örnekler çok önemli örnekler ve böyle örnekler var biliyorum, bunlar oluyor. Yeter ki anne babalar çocuklarda büyük arıza yapmasın, çünkü Doğru. çocuklar anne babalardan biz armut dibine evet. düşüyor. O çocuklar o kadar güzel iletişim yeteneğine sahipler ki, biliyorsunuz o internette bayıla bayıla paylaşıyoruz. Down sendromlar falan işte şey yapıyor ya, yarışıyorlar, biri düşüyor, öbür de gidiyor, arkadaşını kaldırıp götürüyor. Halbuki yarış bu, kaptır git. normal çocuk olsa bastı gitti orada ipi göstermeye. Ama bunlar birbirine daha çok yardımcı oluyorlar. Yani bu tarz böyle sıcak görüntüler aslında çok daha davetkar ve çok daha ilgi çekici. Ve maalesef ve maalesef insan olmanın bir tarafı işte bu kalıp düşünceler. Yani bundan çıkabilmek çok zor. Ben bakmayın biyolojide, nörobilimde böyle coşuyorum da gelin bana ekonomide bir şey sorun. Orada durumum fecaat mesela. Orada da güzel örneklere bakacağız artık. Orada ben şunu gözlemliyorum. Yani... Bir kitap okuyordum işte otizmli çocuklar konuşabilseler de ebeveynlerine söylemek istedikleri 10 tane şey diye. Şey diyor mesela süpermarkete giriyoruz. İşte o sizin VR gözlüklerde olduğu gibi. işte yanımdaki çok e, dominant bir şey kokuyor. İşte sucuğun kokusunu alıyorum falan. Her şey üstüme üstüme geliyor. İlk baran... E, Tanı falan da almamıştı. Özgürlük Parkı'na götürdüm. Hava çok sıcak. Ay, arabaya girmek istemedi. Çığlık çığla, otizmle olduğunu bilmiyorum. Bana şımarıklık yapıyor diye düşünüyorum. Bakmıyormuşum. Baktığımda da görmüyormuşum. Yani bence hani daha değişik olan bir bireyle bir araya geldiğimizde bir defa hani kalıplar diyorsunuz ya. Oturup, bakıp... Nedir? Algılamaya vaktimiz yok artık toplumda. Sürekli bir şey hızlı böyle nasıl neskafeyi karıştırdım oldu. Yavaş yavaş kahve pişirmek gibi değil. Ama Esra beni ne korkutmuşlardı. Bu arada Esra'nın çocuğu 10 yaşında benim oğlumsa 28 yaşında. Ve çok e, akıllı bir e, bilinçli bir doktorumuz vardı. Çocuk doktorumuz 18 aylık dedi ki bir şeyler iyi gitmiyor. Ne güzel değil mi? 18 aylık dedi. 28 yaş, yıl önceden bahsediyoruz. Fakat nereye gitsem şöyle 0-5 çok önemli hemen hemen ve ben öyle panik oldum ki bunu bunun üzerine koymak zorunda. Kırmızıyı maviden ayırmak zorunda. Ay, bakın da hemen panik geliyor bana. 0-5 yaş kaçırmamalı. E kaçırdık. Bir nasıl ağır bir sorumluluk vardı. Kaçırdık. Siz ıska Kaçırdık sonra ne oldu biliyor musunuz? 7 yaşına geldiği zaman da azar işittim. 7 yaşına geldi konuşmuyor işte bırak. Bu şeylerden söyledim ki yok ya ben kendi yolumu bulacağım ve sonunda benim oğlum çok şükür çok geç de olsa işte kendini ifade edecek kadar en azından sohbet edemiyorum. O, o aşamaya geldi. Ama başka bir şey daha var biliyor musunuz? Bana ne yardım etti? Bana üç çocuğu olan bir psikoloğun yazdığı, Amerikalı bir psikoloğun yazdığı normal bir çocuk gelişim kitabı yardım etti. Onun söylediklerini harfiyen uyguladım ama zaten kendine adapte et diyordu yani deneyimlerinden bahsederek. Onlardan yardım aldım ve sonra fark ettim. E bu çocuk yahu. Yani otizmli bir özelliği var ama çocuk durmadan onu yap bunu bunun üzerine koy şunu şuraya al. Tabii, yani bu insanın nasıl bir ihtiyacı var. Otizmden kaynaklanan ihtiyacını bütün hayatına yaymışım ve baskılıyorum. Evet. Çocuk yani aslında birebir çocuk değil otizmle. Ben de Baran'da aynı şeyi yaptım. Harika işte. E bu Ana sorun bu. Bir etiket var. O kadar büyük ki çocuk gözükmüyor çocuk arkada. gözükmüyor. Üzerine yapıştırıyoruz yani. Bana duyu bütünlemeci şey dedi. Esra Hanım dedi çok öğretmen gibi davranıyorsunuz bana. İyi değil mi dedim. Anne bir tane öğretmen onlarca olur dedi. Siz onun annesi olun dedi. Ve anne olmaya başladım bir noktadan sonra. Ama o kadar korkuyordum ki hala korkuyorum. Figin söylemiş olduğu bir şey beni çok rahatlattı. Esra Hanım ne kadar terapiye götürürsen götür bir kapasitesi var. O kapasitesini zaten eninde sonunda gerçekleştirecek. Fendi kaçırmaktan korkmuyorum artık. Ya da daha az korkuyorum. Ya şuna mesela hiç takılmıyoruz enteresan. Ben hiç şimdiye kadar da basket çok oynadım ama hiç smaç yapamadım yani. O kadar zıplayamadım. Bunu kaderim olarak kabullendim ve smaç yapamamak beni çok üzmedi hayatım bu. Atacı umurumda değil yani. Ama mesela şöyle düşünün smaç yapmanın normal olduğu bir dünyada smaç yapamadığı için evde bunalıma giren bir insan olduğunu düşün. Şu anda bizim normlarımız böyle. Yani Smaç şimdi bize marjinal bir şey gibi geliyor ama milyonlarca insan smaç yapabiliyor, demek ki insanoğlu bunu yapıyor. Ben yapmadığım için niye depresyona girmiyorum? Norm kabul etmiyoruz çünkü. Olsa güzel olur, olmasa da çok önemli değil. Hayattaki birçok şey aslında böyle. Yani güncel hayatımızda o IQ skoru smaç atmak gibi bir şey aslında. IQ'nun kime ne faydası olmuş şimdiye kadar? şeyde okulda iyi not almak dışında ki okuldaki iyi notun kemene faydası olmuş yani. Onun için de ezber hafızanız iyi olması Elbette. gerekiyor. En azından bizim sistemimizde. Ya cebimizdeki telefon şimdi bizden yani evet. o IQ testlerinin hepsini on basar. Her şeyi hatırlıyor, her işlem bizden hızlı yapıyor. Yani biz niye yapıyorduk bu testleri? 70'lerde çok havalıydı. Çocuk okulda iyi hatırlıyordu, iyi yapıyordu. Okul başarısıyla Koreli diye baktık. Sonra baktık. Hayatta başarıyla hiç alakası yok. Yani çocuğun IQ'sunun yüksek olması çoğu zaman lanet gibi bir şey. Evet şi şimdi onu söyleyecektim çünkü e, çevresindekilerden farklı görüyor farklı baktığı için o yüzden de sorgulamaya başlıyor ve bu onu mutsuz ediyor yani Aynen. Atilla'da yaşadığım şey de oydu sürekli konuyu dağıtıyorum belki biraz ama sürekli şeydi. E, anne anlamıyorum niye bunu yapıyorlar. Mantıklı değil. E, mantıklı değil yani çünkü aşırı gelişmiş bir ahlak duygusu var. E, yaratılışından gelen bir şey bu. Ona göre olmama mantık çerçevesinde bir şeyin olmaması, yapılmaması gerekiyorsa yapılmamalı. Bu kadar net. Evet. Algoritması belli. Evet. İşte şimdi bazıları öyle olacak, bazıları öbürü bizim sorunumuz. Mesela böyle diyen bir insana niye böyle yapıyor? O öbürüne niye öyle yapıyor? Bu ya niye yapıyorsun? Ne yaptığına bak ve sana nasıl yarayacağına bak. Biz bu eğitimi, bu kültürü üretememişiz. Yani işte o Kendimizi güvende hissetmek için hep birbirine benzer insanlarla böyle tahkim edilmiş bir grup kurmaya bayılıyoruz. İşte de bu burada masaya koyduğumuz konu, nöroçeşitlilik bağlamında otizm gibi, diğer farklı öğrenme zorlukları, disteksi vesaire falan diye adlandırıyoruz ya şu anda. Onların hepsinin aslında bize nasıl büyük imkanlar ve davranış kombinasyonları sağladığını fark ettiğimizde, İnşallah diyorum yarın bir gün, ya arkadaş bu insan olmak ne demekti, ne işi herhalde sorusunda başka cevap verebileceğiz. Bildiğim kadarıyla ki şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde bir arkadaşım da bu duyumumu doğruladı. İşlevsel otizm dedikleri, işte sosyal ilişkilerde iyi olan ama böyle işte Asperger, orta ve ağır versiyonu falan olan insanlar, Amerika'da yazılım ve savunma sektöründe ciddi istihdam ediliyorlar. Bu insanlar sabahtan akşama kadar kod yazabildikleri kimsenin uğraşamadıkları problemlerle uğraşabildikleri için insanlar bunlardan kar ediyorlar yani sonuçta. Bu da hoş değil bir taraftan. Ya ben bu faydacı yaklaşımı da çok seviyorum ama en azından günümüzün kar etmek isteyen insanlarına duyurulur yani. Böyle bir potansiyel de var. Biz artık yavaş yavaş şu herkesin saçı benimki gibi olsun kafasından çıkıp böyle güzel saçlara da efendim değil mi? Böyle güzel tarzlara da hayatımızda yer açmamız lazım. Yoksa o eski kafayla bir yere gidemeyeceğiz gibi gözüküyor. O yüzden sizin çalışmanız vallahi çok kıymetli. Çok teşekkür ederiz. İyi ki ederiz. yapıyorsunuz bu işleri vallahi. Ederim. Peki kapatmadan önce yani bizim açık beyin aracılığıyla vermek istediğiniz başka unuttuğunuz bir mesaj var mı? Şöyle bir silkecek bir şey geliyor mu aklınıza? Gelecek ifadet. Evet, evet. evet <gülüyor> Biz bir motto geliştirdik. Saadetten çıktı. Ondan sonra onu birazcık süsledik, püsledik. Eğer otizm işte iki sene önce 68'de birdi, ondan bir sene sonra 56'da bir, şu anda 44'de bir, işte birkaç sene sonra 30 çocuktan bir tanesinde tespit edilecek deniyor. Eğer bu geleceğin adımlarıysa, bu adımların sesleri ise o zaman geleceğine iyi davran, geleceğini parlat. Şimdiden bu, şekillendir. Şimdiden şekillendirmeye başla ve şimdiden düşünmeye başla. Yumurta kapıya dayandığında değil ve kabul et. Hani sizin son kitabınızda da var ya, aslına bakarsanız birazcık durun, bir bakın nedir, size ne getirecek? Siz nasıl adapte olabilirsiniz? Ve kabul et, yargılama eksiklik olarak görme. Geceyi parlat. <gülüyor> Özellikle bir sonraki nesle şu eski kafaları vermezsek çok sevineceğiz arkadaşlar. Evet. Salalım onlar, kendi yollarını bulurlar. Bu arada otuzda bir. Düşünüyorum ben toplumun yüzde otizm olsa. Ne yapacaktık bir de onu düşünmek lazım. Yani o zaman bizim azınlığa düştüğümüz yani normal tanısı almış ya da otizm tanısı almamış insanların azınlığa düştüğü bir ortamda normal kim, anormal kim? Normal anormal düşüncenin kanseri. Ben buna inanıyorum. Yani normal lafı kadar anormal bir laf yok. Bizim normal algımız başımıza ne getiriyorsa onu getiriyor. İnşallah daha çok anormalimiz olsun efendim. Ben hep bunu diyorum. Yani... Çok zor. E, farklılığın güzel olduğunu kabul edelim artık. Ya hayatımızı çok kolaylaştıracak. Bir yerde şey okumuştum. Tanrı bile farklıları kabul etmemizi, beğenmemizi istiyor. Bakın bütün melezler hep çok güzel ve hep çok yakışıklı. Evet Farklılık Farklı, güzel bir şey. Ben de melez sayılırım bu <gülüyor> Tabii Gürcü ve Türk melezi olarak. Ya yani bütün artı özelliklerimi ona borçluyum. Ama gerçekten en basitinden Tanrı dahi dediniz ya, bütün bu çeşitleri yaratan, yani her bir tane inancınız varsa, biyolojideki o muhteşem 10 milyondan fazla canlının burada çoğu bize lüzumsuz gözüken versiyonlarla gezmesini sağlayan o olmalı. Dolayısıyla bu kadar çeşit yarattığına göre bir bildiği vardır. Biz şu tek tip kafayı bir bırakalım inşallah. Sizlerin de yardımıyla, sizlerin de tecrübeleriyle hani bu konuyu biraz daha kültür haline getirelim. Ben sizden inşallah bu işin yaşanan çok güzel örnekleriyle ilgili harika ipuçları... Harika haberler, harika paylaşımlar da bekliyor olacağım. E, zaten tanıştık, takipteyiz. Bundan sonra da hayırlı bütün işlerinizde başarılar diliyorum İyi ki geldiniz. Teşekkürler. Sağ, sağ, sağ olun. Ol. Çok memnun evet, olduk. Sevgili arkadaşlar, bir sonraki bölümde ve daha sonraki bölümlerde eylemlerimiz devam edecek. Görüşmek üzere. Bu arada tabii kapatmadan önce adet olduğu üzere biliyorsunuz kadim, eski Türklerden gelen bir adetimiz var. Kanalımıza abone olmayı, zile basmayı unutmayın. Arkadaşlarınızla da dans edin.